Kumanda sorularımızın içerisinde bir tane soru vardı. İşte 5 tane e, butondan üç tanesi mi? tane butondan beş tanesinde beş tanesine, tanesine e, sıralı bastığınız zaman işte çıkışı bir tane kontaktor çalışacaktır. E, orada sayıcı olmadığı için veya biz sayıcı kullanmadığımız için işte birbirleriyle tetikleyen çok kontaktör kullanmıştık ve bir sürü eleman vardı DVD. E, bunu Pars ile çözelim ve suyu biraz daha ıı, karıştıralım, ağırlaştıralım. Yine elimizde 5 tane butonumuz <gülüyor> olsun. Input super input super nokte birer kadar, input super nokte dörtler kadar. Input super Bu butonlarımız karışık olarak duruyor, yani üstlerinde aslında böyle bir etiketleme yok. Bu 5 tane butondan 5 nevirden bir şekilde bastığımızda çıkış vermesi istediğimiz bir devre olsun. Örneğin bir şifreli kapı kilidi. Tamam. Eğer ben birinci basışta, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci basışta Bunlara parça olursam sırayla çıkış versin. Eğer bunlara sıralı basmazsam Örneğin önce gelip buraya sonra buraya Çıkış vermesin. Burada beşinci butona basıldığını anlayabilmek için bir tane sayıcı devresi kullanacağız. Yani beşinci butonuma basıldığını bana bunu söylemesi lazım. Ne yaparız? Ama şöyle bir durum da var. Bir tane sayıcı kullanacağız ama ne yapacağız? Sayıcının girişine bu butonların hepsini paralel bağlayacağız. Yani hangisine basılırsa basılsın sayı değerini bir arttırsın. Gelin. Super super, super bir, super iki, super üç, super dört, super nokta super c 1 c 1 c şimdi bu yapıyı ben ileride daha 1 c 1 c 1 c 1 c her birinde bunları böyle bir paralel gizmiyorum. Ne oldu hangisine basarsan basayım ee, yani şey yapacak. Yani getirip, hayır, çıkış hayır. çalışacak evet. Yani sayıcıyı düzeltiyorum. Sayıcı bir sayaç. Onun yerine ki. <gülüyor> input subno sub input 0.1, input 0.2, input 0.3, input 0.4 Ben bir yerde geleyim bununla merkez 0.0'u bir çalıştırayım Farklı komutanlardan hangisiyle basarsam nasıyım merkez 0.0 çalışacak mıdır? Evet Çalışacak mıdır? Yani şu yapayım bu paralelliği her yerde artık ne yapmayacağım? Ben kullanmayacağım Onun yerine bu paralelliklerinden ne kullanacağım? Ne kadar sıfır nokta sıfır kullanıyor? Tamam, ne kadar sıfır nokta sıfır Sayıcı sayıyor mu? Yani herhangi bir butona bastığımızda sayıcı sayar. Önce çalıştırılan butonun şeyi ne, hangisi? Element hangisi? Bir de şöyle bir şey söyleyelim. Benim için önemli olan burada ne? Beş, beş butonun sonucu. Öyle değil mi? Yani beş butona sonuçta doğru basıp bastırır. <gülüyor> bu içerideki sıralamayı ben şu'ya atamasam da olur. Yardımcı bir elemana yani ben kere atayım. Öyle değil mi? Sonuçta bu sıralamanın sonucu benim için önemli. Sıralamanın o an nasıl olduğuna bakmak deneyip ilgilendirmiyor. Yani bana bir şey sağlamıyorsun. Ne yapsın bu? Sıretlesin merkez 0 nokta 0. Hangisi bu? İmpurt varsa bastığında Merkel 0.0'ı setlesin. He? Merkel 0.0'ı Ne? 0.1 oluyor. Tamam, kullandık değil mi? O zaman bunu şöyle bir şey yapalım. Merkel 1.0 yapayım. Tamam mı? Bunda da Merkel 1.0 yapayım. Doğru kullandık. Merkel 0.0 setlesin. Tamam. Eğer Merkel 0.0 çalıştıysa Öyle değil mi? Input 0.1, set esim merkez 0.1. Burada ne oldu? Burada ne oldu? Eğer ben bundan önce 0.1'den e önce bu butona basmışsam bu çalışabilsin. Öyle değil mi? Yani eğer ben eğer ben bu input 0.1'e basmadan önce input 0.1 basmışsam Buradaki ortaklık bir Bu çalışacaktır. Öyle iler, iler buna basmadı. Yani yanlış bir sıralamayla gidiyor. Bir direkt buna bastım. Çalışacak mıydı? Evet. Çalışmayacaktı. Niye? Merkezi bu nokta 0. Açık. Hı -hı. Peki bu kime ne verecek? Bir sonraki bu tarafa. göreceksiniz. Gördünüz mü? Bu çalışmışsa bir 1.7'de bir buna yol alırdık. Evet. Yine evet. Evet. Bu merghesi bu şey olabilir. Merghesi ise merghesi 0.4'e. değil <gülüyor> mi Düzeltiyorum hatası. <haklısın. gülüyor> Şunların altı bir var. Bu bana neyi sağladı? Bu bana şunu sağladı. Önce ee, İngiliz direkt buradan başladım. Buna başladım Buna başladı. Tamam mı? Başlıp çıkışları ne? Vermezim. Ha daha sonra düzgün sorulmaya döndüm. Yani döndüm buna buna buna ama beşinci sayı etmeyecek. Birini yanlış kullandı çünkü. Öyle değil mi? Yani en iyi yolu sı birinde hatla yaptı. Öni buna düzgün bastı, buna düzgün bastı geldi buraya bastı. Çalıştı mı? Çalıştı. Mı? Geldi buraya tekrar bastı. Çalışacak ama beşinci de bunu çalıştıramayacak. Yani bu birinci basışta, ikinci basışta, üçüncü basışta, dördüncü basışta ve vesile beşinci basışta devreye gecekir. Anlaşıldı mı? Burada şöyle bir sıkıntım vardır. Burada şöyle bir sıkıntım vardır. Butonları gelip 5 nevirden basacak olursam aslında bu sistem çalışır. Evet. Öyle değil mi? Yani geldim, niye? O ben an başladım. hangisi yol verirse, butonlardan elimi çekmiyorum ya. Yanlışla bassam tak bu çalıştım. Sonra hala butonu elim basalı olduğu için bu çalışır, bu çalışır, bu çalışır. Elimi çektim bu butonlardan. Pek evet, durdu. Çekmedim. Sayma işlemi yapar mı? Evet. Yapmaz. Sağ mı şişin ne zaman yapıyor? <gülüyor> Basıp çektiğimle. Anlaşıldı mı? Evet. Dediğimi anladınız mı? Butonları. Burada buton var arkadaşlar. Ya geldim bir şey, üçüne bastım. Beşle verirler. Sayılır sadece. Bir saydır. Öyle değil mi? Evet. Sayıyı bir say mı? Evet. Bir say. Bir sayı için o an bu kapandı, bu kapandı, anlaşılır mı diğerleri? Bunlar birbiriyle çalıştıracaktır. <gülüyor> Üsteler bir şey mi? O zaman bunu nasıl engelleyelim? Bir bakın bakayım buraya. Heh. Hocam birbirlerine bir açığı şey mı koysak? Olmaz. Şöyle önce bir sallasıyorsun, ondan sonra şey ya. Kapasını kaybettim. Ya, Nasıl? Ya. Yani aldım uyumadı, alayım bunu alayım uyumadı. Tek tek deneyeceğiz bunu? Akşama kadar çıkamayız buradan. Saksıya <gülüyor> çalışın hocam. hocam, C1 Karşılaştırıcı e, iki konu ikinci basıdaki mesela merkez 1 1 1 1 1 1 1 dördüncü 1 1 1 Dediğini anladınız mı? Allah'ın diyecek de Büyük dedi. Şimdi İlk önce P'ler bir deneyim. P olacak mı? Dediğini ben anladım. Birazdan böyle yapacağız. Hocam Şuraya P'ye koyalım. Buraya koyduğumuzu düşünün. Bütün butonlar basılı mı? <Gülüyor> basılı. Basılı olduğu için berger sıfır devrede mi? Devrede. Evet. Sayıcıyı bir saydı mı? Evet. Sayıcıyı bir saydı. Sayıcı bir Gülsay... sayınca. Sayıcı bir. Bura kapalı mı? Kapalı. Kapalı. kapalı, çalıştı. Çalıştı, kapalı, çalıştı, kapalı, çalıştı, kapalı, çalıştı, kapalı, evet. çalıştı, kapalı, evet. Çalıştı. kapalı, <Gülüyor> çalıştı. Kapalı. Kapalı. <Gülüyor> çalıştı. P'yi e yemedi. A'yı çevirin. P'yi e Şimdi P'yi butonların koyalım. şunları önünde. Bastım. Merkez 1-0 çalıştı mı? Çalıştı çalıştı. Burayı kapadı mı? Kapadı. kapadı. C1 dedi mi? 1 dedi. Aynı şeyi bir deyin bakın. Kapalı mı? Kapalı. Kapadı. Kapa e kapadı. Kapadı. E kapadı. Kapadı. kapadı. Kapadı. Kapadı. Kapadı. Kapadı. Kapadı. Kapadı. Aynı şey oldu. Bu da emeğe. Şimdi ilgili yapalım. Şunları siliyoruz değil mi? Evet, evet. Bundan başka çözümü olan var mı? Evet. Başka bir çözümü nesi olan var mı? Şunları bir daha düzeltelim. Evet dediğini yapalım. Olay şu diyor ki hocam diyor. C'sin burası buracanıssın. C, şey düzeltiyorum, C1 ise bu çalışsın. C2 ise bu çalışsın, C2 ise bu çalışsın, C4 ise bu çalışsın, C4 ise bu çalışsın. Ise bu çalışsın. Öyle değil mi? O zaman niye ne koyacağım bunu? C1 eşit integer ise 2'ye. C1 eşit integer ise 2'ye. C1 eşit integer e, ise 3'e C1 eşit integer 4 ise C1 eşit integer 5 ise Şimdi butonların hepsi aynı zaman sırrında sayıcı sağ 1 olacak Öyle değil mi? Evet. Sayı 1 olduğu için sayı 1 olduğu için 2-0-0 çalıştı mı? Çalıştı. Basılı. Çalıştık burası. Çalıştı. İndik aşağıya. <gülüyor> Kapalı. Kapalı. Kapalı. Efsine bastık butonları. Sayı 2 mi? Evet. Sayı 2 bir mi? Eğitim. Evet. Güzel bir çözüm çıktı burada. 1 1 1 1 1 Başka yine 1 1 belki bir şeyler düşünebiliriz buraya. Ama o da gayet mantıklı. Anlaşıldı mı? Yani biri de şöyle söylerse, komedi yerlerde çalışmayacak. Yani şöyle de bir şey diyebiliriz, bunu da kaldırabiliriz, şu kadar, bunların hepsini hani, silebiliriz. Bir kere de, ya, o öyle şöyle bir şey olabilir. Adam biri diğeri doğru getirdi, ondan sonra bastı. Anlıyor musun demek istedim? Yani biri saydı, diğeri saydı, da ondan sonra bastı. Aynı hani şöyle bir şey olabilir. Kıyılar köşeden gördü ilk üçü. Son 2'yi bilmiyor. İlk 3'ü yazdım. Son 2'yi aynı anda bastı. Şu C kontakları burada kalabilir. Bu sıralama doğruysa Tamam mı? Bu sıralama doğruysa Ben bir çıkış verdim. Nereye çıkış verdiğim? Q 0.0'a Doğru Yanlışsa Q 0.1'e Çıkış verdiğim yanlış. Buraya niye koydum doğru veya yanlış olduğunu göstermek için? Doğru. Eğer BIOS bunu çalışıyorsa öyle değil mi her evet. en son. Ben ya burayı kapattım mı? Evet. Komut doğruyu çalıştıracak. Kapalı mıydı? Kapalıysa non kap kapalısı üzerinden Açacaksın. Hayır, çalışmadı. Yanlış bir şey yapıyorsun soruyorum. Yanlıyorsa burayı kapalıma, kapalı, yanlış e, yazacak, şey, yanlış yazacak. Doğruysa burayı kapayacak, doğru yazıp aşağıya açacak. He. Anlaşıldı mı? İyi, tersi iray yaptığımız zaman, devamlı çalışıyor. Şehir. Onu devamlı çalışmasını nasıl engelleriz, Yunus? Yanındaki dürtüklüyordun ama. He. Evet. Geçeyeceğiz. İntijerin oca hani 5'e kadar saydık. 5'e girmeye bakalım diyorsun. Tamam. şey. şöyle bir şey söyleyeyim, bunu 5'e evet, saydayım. Olsa... Bak, sayıcıyı 5'e saydayım. Tamam, şurada 5'e. Şurada 5'e, koyayım. 5'e koy. Aynı intijeri yapmış. Sen şunu koyuyorsun. Hı. Öyle değil mi? Evet. Olabilir. Merkez 0 için de kontağını He? Merkez 0 Niye? Çalışmadıysa ne olacak? Tamam, tamam, tamam. ya. Ya, İlla buraya kadar geldi bir şey yok ki Hocam buraya kadar geldi. soru yapamadı Yok öyle bir şey Belki başlar tersler gitti belki Nasıl ki? 5 tamam. yaptık Sayı 5 oldu mu? Oldu Sayı 5 olunca ee, Merkez 0.4 Eğer çalışıyorsa Burayı kapadı Burayı doğru çalıştırdı Aşağıya açtı Çalışmadı Yalnızsa Burayı kapadı Yanlış çalıştı Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi soruyu biraz daha enteresan hale getirelim. Bugün bir olsun. Burada 5 tane butonlu oldu. Ee, buton grubu olsun. Kapının buraya bir tane de switch atalım biz. Tamam mı? Kapının açılıp açılıp açılıp da açılıp var ya kırmızı ışık yanıyor. Evet. Tamam mı? Şimdi kapıyı eğer açtıysak sonuçta merkezlerse etlerdi burada bir sürü öyle değil mi? Evet. Bu doğru dediğin şey bu kapıyı bir tane kilit atalım biz tamam mı? Şimdi kapılara kilit e, atabiliyorlar şey o dilin girdiği yuva var ya dilin girdiği yuvaya küçük bir tane e, mekanizması var o mekanizmayı atabiliyorlar yani normal ev kapısına da ahşap kapıyı da bunu kullanabiliyorlar Doğruysa, şu şu sıfır sıfır hem yaksın Tamam mı? Doğru yandısını, şuna yanlış yandısını diyelim Hem doğru yandısını yaksın hem de oradaki şeyi çektirse Gidelim, tamam mı? Kapıyı açmak için, şey, girmek için kapıyı açtıysa Bunların hepsini birden ne yapalım? Resetletelim Burayı ne diyelim? Switch diyelim, bir tane switch Yani switch ne yapsın? Şimdi switch'i menüden 0.0'ı resetlesi bu araç kaç bit resetle. Tamam. Yani ne demek? Kopya açtım bir sonraki çalışmaya hazırım. Hmm. Tamam mı? Şimdi ben şifreyi yazdım. Kapı açıldı, Girmeden valan gittim. Hala. Tamam mı? Ne hayda? Bir dakika ni. He? Açtığınız her yine Şimdi şey, bunu benden sonra bir tane beleşi gelir kapıyı girer tamam. varsayalım bu istihbarat teşkilatının gizli şey var ki bozuluk konusunu şehit Böyle yapacağımızda şey bir şey yapalım Keli kapı düşünelim mesela Heee O hani uzun anlatıları var ya Heee <gülüyor> Onlar yani şu şöyle şöyle 2-3 tane Tamam biliyoruz eee Tamam işte onlara meyve ettirsin Açık ya İlk tamam. Sana böyle, İlk sana, sana, sana böyle, öyle bir şeyin problemi, hasallah. <gülüyor> Çözünüzinki yaptı, gel, açar karşı, böyle gülür? Burada anlatsın öyle sonra. Anlatma de. Tamam işte, anlatsın. İlk işini gör onu abi. Tamam. Açmadan gittim. Bilmiyorum. Kapıyı açmadan gittikten sonra kapıya bir müddet sonra kendininden rezet dersin. Öyle değil mi? Köpeğe ni 5 saniye sonu rezerv nanset. Nam sujiye varmiye. Jiye bir tane T 37. 5 saniyin zaman ölçüm devresi olsun. Bu 5 saniyenin zaman ölçümü ne yapsın? Bu 5 saniyenin zaman ölçümü gerçi mengele rezerv nanset. Anlaşıldı mı? Merkezlerden çıktı mı? Hmm. Yani merkezlerden çıkıyor, Tokyo'dan çıkıyor, çıkıyor. Anlaşıldı mı? Merkezlerde 157 gibi birlikte devler çıkıyor. Yani hmm. size şu sorum var: Bu normalde açık mı, normalde kapalı mı? İyi olsak. Sivil. Şu anda bu normalde açık kullanıma mı? <gülüyor> He? Evet. Tamam. Normalde açık kullandık mı? Evet. Normalde açık. Piyasi girişi ne? Sıfır. Sıfır. Sıfır olduğu için burası açık Reset bas, bas. Kapağı Kapağı mı? Reset basar mı? Ne zaman basmasını istiyorum? Kapı açıldı. Kapı açıldı açıldı da mı? Burayı kapadı mı? Kapalı için burayı resetledi mi? kapalı olur. koyarsak ne olur? Bak şimdi. Açılıyor. Kapalı koyarsak... Kapı kapalı iken sıfır mı? Evet. Sıfır. Sıfır olduğu için kapalı koyulur mu? Evet. basar. basalım. Hâlbuki kapı açılıyor reset basması istiyorum. Şimdi... Yine zaman örgüse yerden çıkarttım mı Erker'ye? İyi de, bir elemanım devreye kaldı benim. Evet. Hangisi? F. Sayıcı. F. Sayıcı. O da benim saydığı yine aynı koşullarda, yani Sivice veya T37 ile çıkaramam lazım evet. Şu anda kapıda içeri girdik mi? F. He? Girdik. Hadi soruyu ilave bir şeyler getirelim. Butona her basışımızda bir tane sarı lampa yansın. <gülüyor> Butonuna her basışımızda sarı lampa e, yansın. Butonun çektiğimizde sönsün. Nasıl yapacağız? <gülüyor> Gayet hazır. Merkel bir noktası ve her basışta yanıyor mu? Evet. Eğer ben bir tane sarı lampa çalıştırırsam butona her basışımızda sarı lampa yanacaktır. Bir dakika hocam, her doğru bastığım bir yoksa tanıyorsa... Fark etmez her bas Yani, buradan ben şunu e, çözmeye çalışıyorum Butona tam bastım Öyle değil mi yani Olabilir, bazen butona tam basmış, basmayabilirim Sayıdan böyle, yan böyle göreceğim yok, Burada yok. Burada buton sağlaması yapıyorum Tamam Şimdi Sayı 5'e geldiği zaman da Sayı 5'e geldiği zaman da bu sarı lamba artık C kağımsı. Bitti diye anlaşılır mı yani? C'nin bitti. Beşinci bastırmada olacaktır? Beşinci bastırmada sarı beş olacaktır. Burayı öpeyecektir, sarı lambayı yaşayacaktır. Artık besin beşinci basışta elimi çeksem dahi sarı lamba yanlığı sürecek. Bunu ben ne olarak görüyorum? Kardeşim tamam, bütün anahtarlara bastır. Tamam hem burada. Doğru yanlışı gören hem de buton sağlamasını basıp basmadır orada göreceğim Tamam? Şimdi şöyle bir şey sorsam. Butona basıyoruz yol sürüş Bir butondan iyimi çekip öbür butona basma arasındaki bir süre 2 saniyenin altında olsun. Hayır böyle şey. Mantıklı. Yani butonlarda basarken butonların pasajının soyasından 2 saniyine alın olsun şeyin. <gülüyor> <gülüyor> Düşünme süresi <ton>. <gülüyor> Düşünme süresi olmadı yani kaçta şey. Yani. Bir Şey, büyük, büyük karşı karşılaştırır. Karşı karşılaştırır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle yapalım. Büyük, büyük, işler, büyük şöyle şey yapsam, bir şey yapalım. Şöyle şey yapalım bir şey yapalım. yapalım binde e, 38 yere şöyle bir şey yaparsa bak şimdi top zamanlayıcı kullanırsa başlar mı bu butona, Çıkış verdi mi top? Evet çıkış evet. verdi mi? Evet. Çıkış verdi. Tamam mı? Çıkış verdiği zaman kontaktan konu değiştirdi mi? Evet. Değiştirdi. <gülüyor> diye sayaçlarda butonlara elimi çektiğimde 2 saniye sayacak. 2 saniye içerisinde bastım bastım basalı kontaklar eskiye geldi. Bir de şöyle bir şey ekleyelim. Hocam butondan devamlı parmağı basılıyken süre ee, şey yapsın, saysın aslında. Yani şöyle boş şimdi yerine bassam atayım yine. Evet. Butona basar butonda belirli kalır. 3-5 saniye kalabilir. O zaman Butondan ilimi çekmeden bumslar getirebilmek için buraya koyarım ben? P koyarım. Yani bastığım anda zaman bölgesi değere giren bunun bunu değiştirir. artık iki saniye saniye başlamıştır. İki saniye içerisinde butonun işlem yaptı yaptı, yapamadı. Sıramda iyi de bunu nasıl devre etkişi şey yapacağız? Hazat edeceğiz, hadi bakayım. Var mı ilgili bir yorum olan? He? İlk. Hocam bu doğru, doğru çekilindiği şey zaman mı olacak, yoksa Her, her bir soru. şimdi var. Sırıkı, seni buraya gözüküyor. E, bu da değil ha çözüm. Kim? Çözüm burada değil. Hocam toplu kontakları buraya O. M1, M1, M1. Şuraya bu ne biliyor musunuz? M1 sıfırı koymaları ne biliyor musun? Herhangi bir uçtan başımda M1.0 yereye giriyor mu? Evet. Yani buna da bassam, zaman üssü sıfırsa buna da bassam hangisine basarsam basayım mutlak üs yere gelecek. Mantık o. Evet. Hocam bütün N0 uh, base N exponent projects üzerinden 45 net net T38'i kaçını kurtardık ama şey var. Herhangi bir kontrokotu değil mi? Hocam, bir... Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Dinle. Ben. P38'in Normal repapalısıyla Molgör şeyinde 5 sayısını ciğerine atarsam Bakın şimdi. Dinle. Zamanı açırdın mı? Aç Açır. Zamanı kaçırırsam ben eğer, zamanı kaçırırsam ben eğer, bu konta kapayacak mı? <gülüyor> kapayacak, öyle değil mi? Evet. Yani iki saniye ben burada kaçırdım. İki saniyeyi kaçırdığın zaman D38 basınca <gülüyor> <basiti> açtı mı burayı? Hadi. Butona basınca açtı mı? Başlayacağım. Herhangi bir, bir butonla iki saniyeyi kaçırırım ben. Evet. Burayı kapatır mı? Kapayınca C3'e iyi bir kelip 5'e. C1-5'i gördüğü için, C1-5 olduğu için Merkel'leri resetletti mi? Evet. Resetletti. Ondan sonra geldiği güzel şey, düzeltiyorum. Resetletmedi. Eee... Sayın 5 olduğu için düzeltiyorum. Burayı kapadı mı? Evet. Yanlış çalıştı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı mı? Ha diğer sikrana yaptığım zaman direkt 5'e atıyorum. Sıkıntı oldu. <gülüyor> tamam. Bak buraya. TO28 kapalı olmak zorunda orada, anlaşıldı mı? Tamam mı? Çünkü bastın, basar, bas bas kapalıyı açtı mı? Açık. İki saniye sarıp kapayacak mı? Kapayacak. O zaman şöyle bir şey diyebilirim ben buna, hep devreye kalan bir şey. Açık C1 Açık. büyük intijce. Yani diğer şeylerin yaptığında sayı kaç? Sıfır mı? Sayı sıfır olduğu için bu şarj sağlıyor mu? Hayır. Sağlamıyor. Herhangi yani bir butona ilk bastığım anda, hangisine basarsam basayım, sayı bir oluyor mu? Oluyor. Bu şarj sağlıyor mu? Sağlıyor. Bu kontak kopuyor mu? Kopuyor. Ama bu kontak açık mı? Hayır, açık. Şimdi... En son kaçı saydı? 5'i evet. saydı. 5'i evet. saydıktan sonra butona bir daha basmayacağıma göre bu kontak kapadı mı? Kapalı. Buna 5 büyük mü? Büyük. 5'e yani. mı? Zaten sayım 5'te. Anlaşıldı mı? Buna bir ilave yapalım mı? Ağabey. Diyorum ki, 3 deneme var. 3 tane deneme sonunda, 3 tane, tane deneme sonunda 3'ünü de yanlış girerse ara ayaracağız. Ağabey. Ne? Tamam. Yanlışları niye sayıyorum? Bak buraya. Yanlışları niye sayıyorum? Q0.1'le. O zaman sayı değil. Q0.1 Bir tane C2'yi saysın. sayısı kaç? 3. Tamam mı? 1'i saydı, 2'i saydı, Tamam. Ya şurada, burada şöyle bir şey var. Adam bir tanesi geldi, bir tane yanlış yaptı. Bir tanesi geldi, ikinci yanlış yaptı. Başka bir adam geldi, üçüncü yanlış yaptı. Ama yanlışı yapan o adam değil üçünü birden. O zaman ne olması lazım? Doğru yaptığımızda bunu resetlenmesi lazım. Öyle değil mi? Doğru yani. Zor yaptığımızda da bunu resetlenmesi lazım. Normalde ne yapıyoruz? <gülüyor> u nokta. Bu nokta Resetlendik mi? Reset Doğru yaptığınız zaman resetlendi mi? Evet. Resetlendi. Peki bu 5 sayısı, şey düzeltiyorum. 3 yanlış, iyi çalıştırıyor ya. Alarmı. Alarm. Alarm. Ona bak. C2'de bir alarmı devre soksun. Alarmı çaldı mı? Çaldı. çaldı. Şu durumda alarmı susturamazsınız. Evet. Vay ya, müşterilerim. Maalesef adamumu kötü adamumu katilim. <gülüyor> <gülüyor> Bu da mantık şu. Giremez. Gayet, gayet, gayet düşündüğünüz zaman mantıklı gelen. Şeyi düzeltiyorum. Gayet düşündüğünüz zaman basit gelen bir soruda işin içinden öğrenci çıkamasın. Şimdi dikkat edin. Dünlerde yaptığım şeyi ne? Parça parça düşünmek. Öyle değil mi? Evet. Şu anda parça parça düşünüyoruz. Şu kısmı bir adet ki, işini başka bir şekilde hallettik, doğruyu yanlışı başka bir şekilde hallettik tamam mı? Şu Matrix filminde miydi? Adam en son baktığında 1 0 olarak görmeye başlamıştı şeyi, her şeyi. Evet. Matrix'te mi? Aynen. Aynen. Soru, pardon, soru size eee daha ne yapıyorum size sorunun başından söylüyorum. soru altında eziliyordunuz siz. Soru size zor geliyordu. Dikkat ederseniz, şimdi ilk önce 5'e kadar sayalım dedim. 5'e kadar saydıktan sonra dedim ki, size hadi bunları bir sıra şeklinde dizelim. Ondan sonra doğruyu, yanlışı yapalım. Dikkat ederseniz soruyu üstüne ikramlarla zorlaştırmaya başladık. Bu tamamen bir mantık oyunu. Gazetede bunun hocanı çözer bir şey. Oradan bir harf buluyorsun, oradan da yamalıyorsun. Burada da bir şey buluyorsun, ondan sonra üstüne koyuyorsun. Adamda da işim yok, kapıyla da benim işim yok. Yok, adam iki tane güvenliği, başımda Benim Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayatlara söyleriz, <gülüyor> Femati'yle al ve yolla. <Ay> <gülüyor> dibinde dikileriler. <gülüyor> Şimdi, burada önemli olan şu. Onlar başlar başlıyor. Hahahaha. Hadi. Hahahaha. Ne Hahahaha. Şimdi <gülüyor> e, <gülüyor> Mantık azından düzgün mantık Mesela arkadaşın söyledim, ben ilk akışta onu öyle düşünmemiştim Başka şekilde çözmüştüm ama Tamam mantıklı Tamam mı? Yani bir şekilde biz kafamızı çalışıyoruz buradan PLC'ye nasıl oyunlar yapabiliriz PLC istediğini nasıl yaptırabilirim derdini e, Bu ayar ne zaman susak Ayarın susması Doğru konu girmenizde susar, Öyle değil mi? Evet, doğru oluyor. konu girmenizde zaman resetleniyor mu? Evet. Resetleniyor. <gülüyor> tamam mı? Başka bir şekilde istiyorsanız bir tane de reset butonu koyabilirsiniz. Zamanla da olur. E, zamanla da koyabilirsiniz. Evet. Ne olur, bir tane daha zamanı yok hocam. İstiyorsanız zamanla resetletelim. Resetletelim mi? <gülüyor> resetletelim. Gelsin gireyim <gülüyor> ki, T 40 gibi 30 49, 40 fark etmez kaç saniye çalışır bu 15 saniye çalışır T 40 ne yapsın? Bu resenizsin veya buraya ayrı bir reseniz onu atabilirsiniz. Tamam bugün bunu ne yapacağım? Veya çok zor bir soru değil. Tamam yani çok zor bir soru değil bu. Sadece sakin kafayla düşünmeniz ve bütünü görmeniz gereken bir durum. Tamam, var sorular. Tamam.